Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım ikinci haftamızın son konusu olan Faktüriyel'deyiz Faktüriyel konu anlatımını yaptıktan sonra Sevgili arkadaşlar hemen bu videonun arkasına Faktüriyel testini çözeceğiz Ve o testi çözdükten sonra da yine bir video daha gelecek O videoda da sevgili arkadaşlarım Bu haftanın ödevlerini size anlatacağım Geçen haftanın ödevlerini tamamlamayan arkadaşlarım Mutlaka tamamlasınlar Bu haftanın ödevleriyle beraber e, yapmak zorundasınız arkadaşlarım. Bunları yapın ki sonraki haftalara ödev yükü birikmesin. Bir soru bankası ve bir kamp kitabı bitiriyoruz. Unutmayın. Arkadaşlar kamp kitabımızda ilerleyen e, arkadaşlarım için lütfen kitabın başındaki kamp e, çizelgesini de doldurmayı unutmayın. Bugün faktörü eleştireceğiz dedik. Bu arada kitabı edinmeyen arkadaşlarım e, mutlaka kitabı alın arkadaşlar. Ve e, kitap Almayan arkadaşlarım eğer PDF ilerliyorsanız da pdf'leriniz yine açıklama kısmında linki mevcut indirebilirsiniz arkadaşlarım çıktısını aldıktan sonra da yine bu derse katılabilirsiniz diyelim Hazırsanız gelin gençler faktöriyel konusuna başlayalım Şimdi arkadaşlarım bize demiş ki pozitif ilk en tane tam sayının çarpımı yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta nokta çarpı n bu sayıların çarpımı sevgili gençler şudur. En faktöriyel. En ündem. Bu kalemi kim kalınlaştırmış? Yüksek ihtimal ırmak ucağınız kullandı bilgisayarı. Evet yanlış hatırlamıyorsam öyle oldu. En faktöriyeldir diyoruz. Bunu nasıl okuyoruz arkadaşlar? Ne? Faktöriyel diye okuyoruz. En faktöriyel diye okuyacaksınız arkadaşlar. 5 ise 5 beş faktöriyel, 6 ise altı 6 faktöriyel diyeceksiniz. Buradaki sayımız. Bu sadece bir gösterimdir bundan korkkmanı falan lüzum yok tamam yani öyle ben birden 3'e kadar olan sayıları çarpımını hocam kafamdan çarpardım niye 3 faktöriyele gerek var ki dediğini e, dersin haklısnda fakat şöyle bir durum var ki birden 120'ye kadar olan sayıların çarpımını göster dediğim zaman sen bir çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta nokta nokta 120 kadar yazmazsın dersin ki hocam bu 120'nin sonuna ünlem koyarsan bu bu anlama gelir sadece bir kısa gösterimdir arkadaşlar. Gözünüzü korkutacak bir durum söz konusu değil. Sadece soruları çözerken, işlemleri yaparken bu ayrıntıyı yani işin tanımını ön planda tutun. Tamam? Yani matematikte ben size şöyle söyleyeyim. Tanımları biliyorsanız bile matematiğin yarısından çoğunu halletmişsiniz demektir. Geri kalan zaten işlem. Anlaştık? Peki. Şimdi bir faktöriyel sevgili arkadaşlarım. Tabii ki 1'dir. 1'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı gibi aklında tutabilirsin. Sadece 1 var. Dolayısıyla 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel sevgili arkadaşlarım 120, 6 faktöriyel de 720 diye devam eder. 7 faktöriyel de ben sana yazayım. Belki aklında bulur. Mesela ben 7 faktöriyel kadar biliyorum. 8 faktöriyeli bilmiyorum. 7 faktöriyel 5040'tır. Özel olarak da 0 faktöriyel biz 1 diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Karşımıza çıkıp da bizi ee, yanıltacak olan kısımlar şunlar 1 faktöriyel 1 ve 0 faktöriyel 1 0 faktöriyel özellikle kafa karışıklıklarına sebep olabileceği için dolayısıyla mutlaka mutlaka aklınızda tutmanızda fayda var Şimdi bu faktöriyelli sayılarla beraber ben örnek veriyorum 6 faktöriyel sayısını geniş geniş yazmak istesem Nasıl yani hocam geniş genişten kastığımızda şöyle. Mesela 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 biçiminde yazabilirim ben bunu. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra şöyle bir ifade çeşidi kullanalım. Bakın 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımını da biz zaten ne demiştik az önce 5 faktöriyel demiştik. 5 faktöriyel çarpı 6 burada neye eşitmiş yine 6 faktöriyeli Bakın arkadaşlar 6 faktöriyeli ben nasıl yazdım 6 çarpı 5 faktöriyel bunun aynısı tamam Başka türlü yazabilir miydik? E, tabii ki yazardım. Bak şöyle dersin bu sefer de. Dersin ki hocam 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımına da 4 faktöriyel diyebiliriz. O halde burada ne var? 5 kere 6. E, 5 kere 6 nedir? 30'dur. O halde 6 faktöriyeli ben 30 çarpı 4 faktüryel biçiminde de yazabilirim. Yani o ifade çeşidi bana kalmış. Soruların içerisinde hangisi daha kullanışlı oluyorsa o şekilde kullanacağım. Tamam. Peki sevgili gençler notumuza bakalım n faktöriyel dediğimiz sayı n faktöriyel dediğimiz sayı neydi n çarpı n eksi bir tersten yazıyorum bak n eksi bir çarpı n eksi iki azaltı azalta gidiyorum çarpı nokta nokta nokta çarpı iki çarpı bir dedim tamam mı şimdi burada yine n faktoriyel yazıyor dikkat edin arkadaşlar ben şu kısmın 1'den n-1'e kadar olan sayıların çarpımı olarak yazabileceğim için n-1 faktöriyeldir derim. Bir de burada çarpı ne vardı? Ne vardı? Çarpı ne arkadaşlar? Demek ki ben bu n faktöriyel sayısını n çarpı n-1 faktöriyel biçiminde de yazabilirmişim. Yani 7 faktöriyeli sevgili arkadaşlarım o zaman ben 7 çarpı 6 faktöriyel biçimde yazabileceğim gibi... Buradaki 6 faktöriyeli özel olarak seçerim dedim ki hocam bu da 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazılabilir o halde evet yazabilirsin. O zaman bak şunu unutmuyorsun 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel biçiminde de yazabilirsin. Hatta biraz daha ileri götürelim senin için 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyeli de ben giderim. 5 çarpı 4 faktüryel biçimde yazarım. Yani dilediğim gibi ben bunları azaltıp çoğaltabilirim, arttırabilirim, genişletebilirim. Hiç ama hiç sıkıntı yok. İşine hangisi geliyorsa onu yap. Anlaştık? Şimdi devam edelim birinci örneğimizle. 11 faktöriyel bölü 8 faktüryel çarpı 3 faktüryel denilmiş bize. 11 faktöriyel dediğimiz sayı 11 çarpı 10 çarpı. 9 çarpı gerisi 8'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı olduğu için ben buraya 8 faktöriyeli yapıştırırım artık. Daha sonrasında da giderim bölü derim. Bölü dedikten sonra da bak şurada ne var? 8 faktöriyel var çarpı bir de 3 faktöriyelimiz var. Gördüğünüz üzere hepsi çarpım durumunda. Dolayısıyla buradaki 8 faktöriyeli buradaki 8 faktöriyeli yer bitiririm ben. Bunu yaptıktan sonra da 3 faktöriyel dediğimiz sayı nereye gittik? 3 faktöriyel dediğimiz sayı 6 idi. Bunu sildim artık buraya 6 yazdım. 6'yı 3'e böldüm 2. 9'u 3'e böldüm 3. 2'yi 2'ye böldüm 1. Alt kısımda hiçbir şey kalmadı payda da. onu 2'ye böldüm 5. 5 kere 11 55. 55 kere 3 de 165 yapar derim ve soruyu noktalarım. Tamam bu kadar basit. Devam edelim ikinci örneğimizle. 2022 faktöriyel 2021 faktöriyel bölü 2020 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bakın gençler bu tarz sorularda bu tarz sorularda. Olabildiğince pay ve paydayı ayrı tutun ve pay ve paydada küçük olanın parantezini almaya çalışın. Örnek veriyorum 2022 faktöriyel demek 2022 çarpı 2021 faktöriyel demektir. Eksi bir de yanında 2021 faktöriyelimiz var. Alt kısımda ise hop böldüm 2020 faktöriyel mevcut. Şimdi üst tarafı eşittir diyelim. Eşittir. Üst tarafta bakın gençler. 2021 faktöryel ve 2021 faktüryel ortak. O zaman ben gider bunları ortak çarpan parantezin alırım. Yani ne demek? 2021 faktüryel parantezin alırsam. Şurada kalan sadece 2022'dir. Şurada da sadece 1 kalmıştır arkadaşlarım. Ve bölü bölü 2020 faktüryel derim. Daha sonra da derim ki. Hocam hocam hocam. Şu 2021 faktöriyel demek. 2021 çarpı 2020 faktöriyel demek değil midir? Evet öyledir. O zaman buradaki 2020 faktüryeli, buradaki 2021 faktüryeli götürürüm. Yukarıda bir şu kaldı. 2021 çarpı bir de parantezin içi kaldı. Parantezin içinde de 2022'den 1 çıkar diyor. 2022'den 1'i çıkartın. Ne kalır? 2021 kalır. Yani cevabımız buymuş. Ama şıklarda böyle bir ifade yoksa şu vardır. Bakın 2021'in karesi ifadesi vardır. Cevabımız da budur. 3. örnek için sağ üst taraftayım. 3 örnekte de demiş ki 4n artı 1 faktöriyel bölü 4n eksi 1 faktöriyel. Bu ifadenin eşitini bul demiş bize. Hadi bulalım. Şimdi 4n artı 1 faktöriyeli benim azaltmam lazım. Nereye kadar? 4n eksi 1'e kadar. Aralarında da iki fark olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 4n artı 1 yazdım. Çarpı 4n yazdım. Bakın 1 çıkardım 4n oldu. Şimdi bir tane daha çıkarın. 4n eksi 1 yakaladık ya 4n eksi 1 faktöriyeli sonuna koydum faktöriyeli Bölü bölü bölü Alt kısımda ne var arkadaşlarım 4n eksi 1 faktöriyel var Şimdi alt kısımdaki zaten sade kendi başına Üst kısımdaki 4n eksi 1 faktöriyel de zaten Çarpım durumunda demek ki ben bununla bunu götürebilirim O halde benim cevabım 4n parantezinde bakın 4n parantezinde 4n artı 1'miş ya da 16 n kare dağıtıyorum içeri artı 4 neymiş diyebiliriz. Bunu bu şekilde içeri dağıttık arkadaşlar. Cevabımız da bu olmuş oldu. Hazır mısın? Geçtik 4'e. 42 faktöriyel artı 43 faktöriyel sayısı 42 faktöriyel sayısının kaç katıdır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şuradaki 42 faktöriyel 42 faktöriyel olarak kalsın artı 43 faktöriyeli de ben 43 çarpı 42 faktöriyel biçiminde yazabilirim. Ve daha sonrasında burada 42 faktöriyeller ortak olduğunda giderim 42 faktöriyel parantezini alırım. Şu kısımda 1 kalacaktır. Şu kısımda 43 yalnız kalacaktır. Ve bu da 42 faktöriyel çarpı 44'ün 1, 43 daha 44 yapar. 44'ün ta kendisidir. Yani bize diyor ki şu sayı 42 faktöriyelin kaç katıdır? E bu sayı zaten 42 faktöriyelin 44 katı olduğunu Bağırıyor arkadaşlar Tamam bağırıyor bildiğiniz Ben diyor 44 katıyım Bu sayının diyor Dolayısıyla cevabımız 44 katı Olacaktı gençler Devam ediyorum 5. örnekle 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 çarpı nokta nokta nokta 84 bu çarpımı Faktöriyelli biçimde ifade et demiş bize tamamen onu da yaparız bak şimdi iki 2 4 6 8 değil mi bu şekilde gidiyor bak. Şunu şunu 1 çarpı 2 biçiminde ya da ya da şöyle diyelim. 2 çarpı 1 biçiminde çarpı 4'ü 2 çarpı 2 biçiminde, 6'yı 2 çarpı 3 biçiminde, çarpı 8'i 2 çarpı 4 biçiminde yazarım. Çarpı nokta nokta nokta çarpı 84'ü de 2 çarpı 42 biçiminde yazarım. Bunları yazdıktan sonra Dikkat ediyorsun 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5, 6, 7, 8 bla bla bla nereye kadar gider? 42'ye kadar gider. 1'den e 42'ye kadar konuşmadın mı ben şimdi? Konuştun hoca. Bak o zaman ne diyeceğiz? 42 faktöriyel diyeceğiz bu kısma. İşaret 42 faktöriyeli veriyor. Ve 1'den 42'ye kadar 42 tane sayı var unutma bunu. Biz burada kaç tane buradaki ikileri gayırdık arkadaşlar burada. Kaç tanesini buradan cebe indirdik? O zaman 42 tanesini. Ve 42 tane 2'nin yan yana çarpımına biz ne diyoruz? 2 üzeri 42 diyoruz. Yani bizim cevabımız neymiş gençler? 42 faktöriyel çarpı 2 üzeri 42 42'ymiş diyeceğiz arkadaşım. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Altıncı örneğimize bakıyoruz. X ve Y birer doğal sayı. Değil mi? Evet. 24 çarpı x faktöriyel eşittir y faktöriyel olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 24 çarpı x'in faktöriyeli eşittir y faktöriyel diyecek olursak biz buraya burada sevgili arkadaşlarım ben x'i 0 seçersem eğer 24 çarpı 0 faktöriyel eşittir 0 faktöriyel 1 olduğundan arkadaşlar 24 yapar. 24, 4 faktöriyeli eşittir. Ve bu da madem y faktöriyelmiş, y faktöriyel. O zaman arkadaşlarım, y eşittir 4 gelir. Demek ki x 0 olabiliyormuş. x eşittir 0 fakat toplamını sorduğu için bir işe yaramayacak zaten o 0'ı birazdan göreceksin. Madem öyle, faktöriyeli 1 olan x eşittir 1 var bir de. 24 çarpı 1 faktöriyel ne yapar? E 24 yapar, E bu da 4 faktöriyel, e bu da y faktöriyeli eşit olacaksa. Y'nin eşit olabileceği bir sayı bulduğumuza göre x sevgili gençler 1 de olabilir. O zaman x eşittir 1'i de kabul ettik. Eyvallah dedik. Daha sonrasında daha sonrasında 24 çarpı x faktöriyelimiz var bak bunu unutma. Tamam mı? 24 çarpı x faktöriyelimiz var bizim. Bu y faktöriyeli eşit olacak dedik. Başka ne düşünebilirim? Yani 24'ü başka neyle çarpabilirsem bu y faktöriyel eşit olabilir. Bak şöyle bir akıl yürütelim şimdi seninle. X'i ben gelin 23 seçelim. Niye ne alakası? Bak şimdi yazıyorum. 24 çarpı 3 e, 24 çarpı eğer x'i 23 seçersem 23 faktöriyel yapacaktır. Bu da sevgili arkadaşlarım 24 faktöriyelin ta kendisi olacaktır. 24 çarpı 23 faktöriyel. Yani 1'den 23'e kadar çarptın. E bir de durma bir tane de 24 de çarp diyoruz. O zaman ben bunları çarparsam ne gelir? 24 faktöriyel gelir. 1'den 24'e kadar. O zaman bu da y faktöriyeli eşit olacaksa y'nin eşit olabileceği bir 24 sayısı var. O halde x sayımız demek ki 23 de olabilirmiş. Onu da yazalım. x eşittir 23 de olabilirmiş arkadaşlar. E şimdi buraya kadar getirdik. Bundan sonra hocam var mı daha x? Artık yok arkadaşlar. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlerin toplamı demişti. 0 alabilir, biri alabilir ve 23 alabilir dedik. Toplamda 24'dür arkadaşlarım x'in alabileceği değerlerin toplamı. E cevabımız budur diyeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlarım. 7. örneğimizde 7. örnek nerede bir sonraki sayfada? Ama önce ne yapmamız gerekiyor? Şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım. Şöyle emeğimize bir bakalım arkadaşlar gayet dolu dolu bir sayfa ve sen de yarım bu sayfayı böyle doldurduysan kendinle gurur duyabilirsin. Geçiyorum bir diğer boş sayfama bunu da diğeri gibi doldurabilmek üzere. Yedinci örneğimiz dedik şimdi yedinci örneği arkadaşlarım dikkatli biçimde bakıyorsunuz beni iyi dinliyorsunuz. Öncelikle demiş ki 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel bunların alayını toplamış. Kaça kadar? 2022 faktöriyel'e kadar. Bu toplamın birler basamağındaki rakam kaçtır? He. Şimdi üst sayfaya bir daha çıkmak istiyorum sizle beraber. Yani bir önceki sayfaya geri dönün arkadaşlarım. Tamam bir önceki sayfaya. Şu an klavyede bir temassızlık mı var anlamıyorum. Basıyorum basıyorum geri gitmiyor. Evet. Şimdi şuraya şuraya. Benle beraber sizde bir not alın arkadaşlarım. Şöyle not diyelim, tamam? Ha, neden çıkmadığını anladım, tamam. Yani klavyenin neden işlemediğini anladık. Not diyorsunuz arkadaşlarım, tamam? Şöyle diyorsunuz. Bir faktöriyel, iki faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyelden itibaren, 4 faktöriyelden itibaren geri kalan tüm sayıların faktöriyelinin son basamağı sıfırdır. Bakın 5 faktöriyelden itibaren İtibaren Tüm sayıların Tüm sayıların Birler basamağı Birler basamağı Ya da tüm sayıların faktöriyellerinin diyelim Böyle daha tatlı olur Daha güzel daha hoş bir cümle olur e, Tüm sayıların faktöriyellerinin Faktöriyellerinin Birler basamağındaki rakam Sıfırdır diyorsunuz neden? Çünkü iki defa orada 5 çarpanımız var. 1 2 3 4 5. 10 sayısını oluşturabilmek için ne lazımdı bize? Bir tane 2, bir tane 5. Şimdi 1'den 4'e kadar olan sayıları çarparken ikilerden kullanıyorsun ama hiç 5 yok. Dolayısıyla bu işin içerisinde 5 girdiği an Sayının son basamağı sıfır olacaktır. Bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlarım 5 faktöriyelden itibaren 5 faktöriyelde dahil olmak üzere geri kalan tüm sayıların faktöriyellerinin son basamağı birler basamağı sıfırdır diyoruz. Anlaştık. Şimdi geçelim tekrardan sorumuza. Bu bilgiyi verdiğimize göre sen bu soruyu kafandan bile çözebilirsin. Şimdi sorumuz buydu. Sıfır faktöriyelden 2022 faktöriyene kadar toplamışız ve bu toplamın sonucunun birler basamağındaki rakam soruluyor bize. Bir kere ben şu kısmı saymam bile. Hani şöyle bir durum var. Örnek veriyorum ben sana şöyle bir sayı verdim. Sonra şöyle bir sayı verdim. Sonra şöyle bir sayı verdim. Sonra da gittim 12'yi ve 3'ü yazdım. Bunları topla dersem. Sen şunları toplar mısın sıfırları görmezden gelirsin. Sen sadece hangilerini toplarsın iki ile 3'ü toplarsın ve buraya 5 yazarsın değil mi? Birler basamağındaki rakam sorulduğuna göre de 5'tir dersin örnek veriyorum. Sıfırlarla senin işin yok çünkü sıfır toplama işlemine sıfır sayı sayısız değer arkadaşlarım toplama işleminin etkisiz elemanıydı iki derste görmüştük hatırlarsan. Dolayısıyla ben derim ki şuradan itibaren benim bunları düşünmeme gerek yok. Buna vaktim de yok zaten gerek yok. O halde 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6 ve 4 faktöriyel de 24'tü. Bunların geri kalanı hep 0. Ben bunları toplarsam 0'ları görmezden gelebilirim. Artık geriye sadece şunların toplamı kaldı. 4 6 daha 10 yaptığı için bunu da görmezden gelirim. Çünkü 10, on, 10'un üstüne ekleyeceğim. Yani 10'un üstüne sen 3 eklersen 13 on olur. Onu da birler basamandaki rakam 3 zaten. Yani 10'dan sonra zaten devrediyor ya. Çünkü niye biz onluk sayı sistemini kullanıyoruz arkadaşlar matematikte. Sen de biliyorsun bunu. O zaman ne diyeceğiz? 2'yi, 1'i ve 1'i toplayıp cevabımıza 4 diyeceğiz sevgili gençler. Tamam. Şimdi not var. Bu not kısmı az önce yukarıdaki not. Buraya da sevgili arkadaşlarım yazıyorsunuz. N, 5'ten büyük veya eşit işte için n faktüryel sayısının... Birler basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakam, bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Birler basamağındaki rakam kaç oluyormuş? Sıfır oluyormuş, sıfırdır diyoruz sevgili gençler. Bunun sebebini de buraya tekrardan açıklayalım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Bak şimdi şu kısım 1 faktöriyel şu kısım 2 faktöriyel şu kısım 3 faktöriyel şu kısmın tamamı 4 faktöriyel Şimdi buraya kadar olan sayılarda zaten 5 yok. Bir sayının birler basamağı eğer A, B, C, 0'sa bu aslında ne demekti? Bir tane sıfır olması 10 ile çarpılmış demektir. 10 ile çarpılmış bu. Tamam. Çarpılmış deyince böyle aklıma farklı şeyler geliyor. 10 ile çarpılmış arkadaşlar tamam mı? 10 ile çarpılması demek gençler. 10 ile çarpılması demek. Şu demek bizim sayımızın içerisinde 2 ve 5 çarpanı almıştır. Mutlaka ama mutlaka var demek E şimdi 1 var mı 5 çarpanı yok 1'den 2'ye kadar yok 1'den 3'e kadar yok 1'den 4'e kadar yok e Bundan kaynaklı da bunların birler basamağındaki rakam 0 falan değil Ama ama ben bunların yanına bir de gidip Çarpı 5 dersem işte işler değişir o zaman Niye? 2 e çarpanı vardı burada Burada olmasa bile 4'ün içinde var be Değil mi? E bir de sonunda 5 çarpanı ekleyince 2 ile 5'in çarpımı tabii ki 10'u verecektir. Bizim sayımız 10'un katı olduğuna göre 10'un katı olan sayıların birler basamağı da 0 oluyordu. Doğru mu? Bunu çok iyi biliyorsun sen de. 8. örneğimize bakma zamanı geldi artık. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2, 3 faktöriyel devam ediyor. 2023 faktöriyel 12. Bak sonuna bir de böyle bir detay koymuş. Bunun birler basamağındaki rakam kaçtır diye soruluyor. Şimdi 0 faktöriyelden 2023'e kadar yukarıdaki örnek değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Neden? Çünkü 4 faktöriyeli de yazdım. Artı buraya 5 faktöriyelden sonrası zaten beni ilgilendirmiyor dedim. Yani şu kısım beni ilgilendirmiyor. 0 faktöriyelin birler basamağı 1, 1 faktöriyelin birler basamağı 1, 2 faktöriyelin ki 2, 3 faktöriyelin ki 6 ve 4 faktöriyelim ki sevgili arkadaşlarım da 24 olduğu için 4'tür. Ben bunları toplayacağım. Yine 4 ile 6'nın toplamı 0 olduğu için görmezden gelebilirim. Kaçmıştı? Kaçtı 4. Kaçmıştı nedir ya? Yani? Hem mişli geçmiş zaman hem de değil geçmiş zaman kullandım ben burada. O yüzden sizden çok diliyorum arkadaşlar. Tamam <gülüyor> Kaçmıştı ne ya? Neyse. Böyle konuşanlar da var ama değil mi? Neyse. Ama şey var. Yani nasıl diyeyim? Ee, kaçmıştı. Kaçmıştı. Yani burada fiil olarak... Kaçmak fiilini kullanırsanız Kaçmıştı o normal Ben geldiğimde o buradan çoktan kaçmıştı Bak bu oluyor Ama burada bu olmaz yani tamam Yani soru olan kaç Olmuyor arkadaşlar <gülüyor> Neyse arada Türkçe dersinde verdiğimize göre Yüklediğimize göre devam edebiliriz Şimdi şuraya kadar olan kısmın Birler basamağı neymiş 4 Şimdi ben birler basamağı 4 olan bir sayı düşünelim A B C 4 Bundan 12'yi çıkaracağım ve burası artık ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Bundan çıka 12 çıkardığımız takdirde bunun birler basamağı soruluyor. E 4'ten 2 çıkarırsanız kaç kalır? 2 demek ki bunun birler basamağı 2 olacak sevgili gençler. Tamam. Dokuzuncu örnek. A ve B tam sayı olmak üzere 10 faktöriyel eşittir A çarpı 2 üzeri B eşitliğinde B'nin alabileceği değerler toplamı acaba nedir diye soruluyor. Şimdi. Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz faktüryel konusunda. Dolayısıyla beni çok ama çok iyi dinliyorsun. Kulaklarını açıyorsun. Tamam mı? Beni çok ama çok iyi dinliyorsun. Şimdi. Gençler bakın. 10 faktöriyel dediğimiz sayı. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 6 7 8 9 ve 10'un çarpımıydı biliyorsunuz. Şimdi elimizde bu çarpımlar varken. Ben bunu bir daha baştan yazacağım. Bunu sevmedim. 1, 2, 3, 4'ü ben 2'nin karesi biçiminde yazacağım. Çarpı 5 asal zaten. 6'yı 2 kere 3 diye yazacağım. 7 zaten asal olduğu için 7'dir. 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2'nin küpü diye yazalım. Olur mu? 2'nin küpü çarpı 9 3'ün karesidir. Ve 10'da sevgili arkadaşlarım 2 çarpı 5'tir. Çok güzel. Şimdi burada... 10 faktöriyeli bir a tam sayısı ile çarptıktan sonra bir de gidip 2 üzeri b ile çarpmışız. Tamam 2 üzeri b ile çarpmışız. Burada b'nin alabileceği değerler soruluyor. Yani şunlar. Yani diyor ki 10 sayısının içinden ben kaç tane 2'yi kenara çekip konuşturabilirim diye soruyor. İkileri soruyor. Kaç tane 2 olabilir veya bu ikiler kaç tane ise maksimumunu bulacaksın acaba oraya kadar olan tüm ikileri alabilir mi diye soruluyor şimdi çok iyi anlayacaksın bak şimdi güzel kardeşim burada burada bir tane iki var burada iki tane var burada bir tane var burada üç tane var burada iki tane değil şurada bir tane var tamam çok güzel kaç tane iki oluyor yani bak bir tane burada vardı iki tane de burada etti üç bir tane burada etti dört üç tane burada etti yedi bir tane de burada var. Etti 8. Yani 2 üzeri 8'miş. Tamam mı? Ama ama ben şuradaki sayıları 3, 5, 3, 7, 3'ün karesi ve 5. Bunları 10 faktöriyel eşittir. 3 çarpı 5 çarpı. Bak işaretlemediklerimi yazıyorum. Tamam mı? Maviye boyamadıklarımı yazıyorum. 3 çarpı 7 çarpı 3'ün karesi 9 yapar çarpı 5. Çarpı 2 üzeri 8 biçiminde yazabilirdim. Ve şu kısım sorudaki Soruda bize verilen A olabilirdi Bu da 2 üzeri B olurdu Böylelikle B'nin alabileceği Bir değer bulmuş oluruz biz B'nin alabileceği ilk değer neymiş mesela 8'miş Şu an bulduk Ama ama Ben bunu şöyle de yazabilirdim Hani şu kısmı alalım arkadaşlar Şu kısmı şöylece alabilmek Mümkün mü acaba bakalım Valla aldım ya güzel Şimdi ben diyorum ki şuradaki 2 üzeri 8'den Bir tane 2'yi alalım Şuraya koyalım 2 üzeri 7 yazalım Tamam 2 çarpı 2 üzeri 7 2 üzeri 8 yapar biliyorsun O halde ben şu kısım var ya 2'ye kadar olan kısma Yine A derim bu sefer çarpı 2 üzeri B burası olur ve bu sefer B'nin alabileceği değer 7'dir derim E çok güzel O zaman bizim bu B değerimiz B değerimiz 8 olabildiği gibi 7 de olabiliyor E o zaman 6'yı da alırız buradan bir tane daha 2 çalarım Buraya aktarırım 6'yı da alır 5'i de alır, nokta nokta nokta. En son 1'i de alır, 0'ı da alır. Tam sayı sayıda dinleyelim, 0'da olur. E şimdi madem öyle güzel kardeşim, bize sorulan soru neydi? B'nin alabileceği değerlerin toplamıydı. E b'nin alabileceği değerler 0'ı görmezden gel 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı değil mi? Ve sen 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamının aslında formülünü biliyorsun. Neydi? 8 çarpı 9 yani n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 1'den hatırlatma yapalım. N'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Doğru mu? O zaman 8 çarpı 9 bölü 2'dir bunun cevabı. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. 4 kere 9 bize 36'yı verir. Demek ki cevabımız 36 olacakmış arkadaşım. Ve sevgili gençler geçtim 10'a. 13 faktöriyel bölü 6 üzeren sayısını tam sayı yapan N n'in en büyük doğal sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi 13 faktöriyeli 6 üzeri n'ye böleceğiz. 13 faktöriyeli gideceğiz 6 üzeri n'ye böleceğiz ve bunun sonucu bir tam sayı çıkacak. Evet, tamam. Şimdi bakın işler biraz daha garipleşiyor ama çok da büyütmemek gerekiyor bunu, tamam mı? Şöyle düşüneceğiz, rahat olacaksın önce. Yani lisedeki matematikçim öyle derdi. Rahat ol ya. İsmail derdi. Ben anlamazdım. Hocam ben anlamadım derdim. Rahat ol İsmailciğim ya derdi. Niye bu kadar kasıyorsun ki derdi yani. Anlatırdı ama yani peşinde koşardık. Böyle lise 2'ye kadar falan matematiğim çok kötüydü benim. Yani inanılmaz kötüydü. Ya efsane kötüydü. Onu bir ara seninle konuşalım onu. Böyle var ya hani nasıl diyeyim, kötünün kötüsüydü ya. Yanımda mesela İsa beni dinliyorsan selamlar. İsa şu an doktor arkadaşlar, KBB'ci oldu. Ee, yanımda İsa otururdu benim. Ee, benim çocukluk arkadaşımdır aynı zamanda lisede. Ee, yani ilkokulda da arkadaştık biz. Ee, lisede de aynı liseye gidiyorduk. Anadolu Lisesi'ydi. Aynı liseye gidiyorduk ve e, böyle İsa'nın dersleri çok iyiydi. öyle 90 küsürler falan alırdı. Hatırlıyorum bir kere e, matematik sınavında İsa, sevgili arkadaşlar, e, şöyle büyüteyim de konuşalım ya, böyle büyük büyük konuşalım. Hatırlıyorum bir kere İsa böyle matematik sınavında 100 almıştı. Ve İsa 100 alınca ben çok keyiflendim. <gülüyor> Lise 2'deydik, ben çok keyiflendim. Niye biliyor musunuz? E, çünkü tüm kağıdı İsa'dan geçirmiştim dedim ki oh be dedim. Yani hani sonunda matematikte dedim hani 100 olmasa bile bir 90 çakarız ya. 90'ımız var dedim. Temiz yani. Ee, sonra sonuçlar açıklandı. Ben gene 32 almışım. Ya yemin ediyorum 32 almışım ya. Yani. yani matematik bilimi o kadar kötüydü ya. Yani yüzlük kağıttan kopya çekip yazıyorum. O kağıttan bile 32 alıyorum. Yani yakalanmadığına eminim. Hani hoca yakalandın falan diye böyle puan kırdıysa falan diye düşündüm Yakalanmadığından yakalanmadığımdan eminim. Hani kağıttan falan anlaması da imkansız ama. Hani ben biraz böyle <gülüyor> sanırım anlaşılmasın diye gidip şey yaptım. Ee, İsa'nın kağıdında yazan şeyleri böyle biraz yerlerini falan değiştirerek yazdım. Sanırım orada bir sıkıntı oldu sonuçta yani hani. Sonuçtan bir önceki basamakta bulunan şeyi sen ilk başa yazarsan Hoca yüksek ihtimalle hani çakmış da olabilir durumu Ama durum çok kötüydü Ne zamanki e, lise 3'e geçtim Ve lise 3'te matematik öğretmenimiz yeni bir matematik öğretmeni geldi Serdar Hoca ona da buradan selamlar e, Onunla beraber çok farklı oldu Yani ben üniversite sınavına girdim Çıktım e, Girip çıktıktan sonra 8 tane tercih yaptım Bakın sadece 8, ÖSYM bize 24 tane tercih hakkı sunmasına rağmen ben 8 tercih yaptım. Ee, sadece ilk tercihim elektrik elektronikti. Ee, ve gelmeyeceğini bilerek yazdım onu da. Biraz mahalle baskısıyla yazdık. Gelmeyeceğini biliyordum. Ama diğer bütün tercihlerim matematikti arkadaşlarım. Ve ben e, matematik bölümünde gerçekten keyifle okudum. E, şu anda bu işi keyifle yapıyorum. Ve bir zamanlar lise 2'de bana matematiğin M'sinden anlamaz denmişti. Veli toplantısında. Buradan herkese selam. Ve o selamlar gitmesi gereken yerlere gitsin. Evet. Anlama anlamazmışız ya. Neyse. <gülüyor> yani matematiğin m'sinden anlamayan bir çocuğa matematiğin m'sinden anlamayan bir e, hoca anlatmış olabilir mi? Acaba. Neyse. Devam edelim. <gülüyor> Şimdi. 13!6 üzeri n'ye böleceğiz ve sonucunda da bunun sonucunda da bir tam sayı bulacağız. Tamam mı? Güzel. Ee, nereden başlayak? Nereden başlayalım sence? Şöyle yapalım mı? Ee, bu arada şöyle diyelim. 10. örneği çözmeyelim. 9'a tekrar geri dönelim senle, tamam mı? Şu kısma geri dönelim. Ben bu kısma geri dönmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü size... <gülüyor> Burada uzun uza diye anlattım ya ben size. Kısa yolunu anlatmayı unuttum. Kısa yolunu anlatmayı unuttum. Onu da hemen halledelim. Yukarıdaki soruyu çözerken bunu kullanacağımız için aklıma geldi. Burada uzun uzadıya anlatayım. Daha sonra kısa yolunu veririm falan diye düşündüm ama bunu anlatmayı unuttum. Hemen anlatıyorum. Şimdi burada 10 faktöriyelin içerisindeki aslında biz 2 çarpanlarının adedini bulduk ya az önce. 8 tane dedik. Bu şekilde uzun uzadıya yazmana gerek yok. Yani burası 30 faktöriyel olmuş olsaydı çoktan yani sen ortalığı batırmıştın. Tamam. Yani ne o yazdıkların kağıda sığacaktı ne de böyle ikilerin sayısını falan oradan çekip çıkanlar böyle kolay değil tamam mı? Şöyle yapıyorsunuz 10 faktörlerin içerisindeki 2 çarpanlarının adedini bulabilmek adına onu sevgili arkadaşlarım faktüriyle alınacak olan sayıyı Burada ihtiyacımız olan kaç tane çarpan olduğunu bulacağımız sayıya bölüyoruz arkadaşlar 2'ye bölüyoruz Onu 2'ye böldüğünüz takdirde bizim için sadece bölümler önemli unutmayın Burada 5 yani kalan malan önemli değil Bölüm 5 çıktı ya 5 hala 2'den büyükse gidiyorsunuz bir daha bölüyorsunuz Kaç geldi? 2 İki de ikiye bölünebildiği için bir daha ikiye bölüyorsunuz. Kaç tane var? Bir tane. Şimdi tüm bölümlerdeki yani şuradaki sayıları topluyorsunuz. Toplayın bakalım tanıdık gelecek mi? 5, 2 daha 7, 1 daha 8 yapar. İşte arkadaşlarım şurada bulduğumuz 8'i ve uzun uzadıya bulduğumuz 8'i tek bir hamlede, ufak bir hamlede, tek seferde bulabiliriz. Aklınızda bulunsun. İhtiyacımız olduğu zaman bunu bu şekilde kullanacağız ve hatta bütün sorularda bunu bu şekilde kullanacağız. Tamam bir laf vardır çok severim Allah alime ilmi amelilik etmesin diye vermiştir diye Dolayısıyla bizim aklımız var ve ilmimizde varsa bunu kullanacağız amelilik etmeyeceğiz arkadaşlarım Şimdi şu kısımda 13 faktöriyeli 6 neye bölmüştük sildim ama tekrar yazarım üşenmem Ve sonucunda bir tam sayı çıkmasını istemiştik arkadaşlar o tam sayıya çok benzemedi şöyle yapalım Bir tam sayı çıkmasını istemiştik pekala bunun tam sayı çıkabilmesi için bir kere tam bölünebilmesi lazım. Tam bölünebilmesi için de sevgili gençler 13 faktörün içerisindeki 6 çarpanların adedini bulmamız lazım. Ve dikkat edin 13'ü gidip 6'ya bölün demeyeceğim size. Bu çalışmaz. Bu sistem bozuktur. Neden çalışmaz? Çünkü sevgili arkadaşlarım şundan kaynaklı çalışmaz. Böldüğünüz sayı asal olmak zorunda. Asalsa bunu yapabilirsin. Tamam. Bak bunu sakın unutma. Burada böldüğün sayı bak az önce 2 asal da o yüzden sistem çalıştı. Ama burada böl, e, bölen sayınız asal olmak zorunda. Ve yani madem bölen sayınız asal olacak ben bu 6'nın üzerineyi nasıl üretmem gerekiyor? 6'yı üreteceksiniz arkadaşlar. 6, 2. 6'nın ham maddeleri 2 ve 3'tür. 2 ile 3. 2 tane asal yan yana geldiği zaman artık ancak 6 yapar. Dolayısıyla ben 13'ün içerisindeki 2'leri ve 13'ün içerisindeki 3'leri merak edeceğim. 13'ün içinde 2 sevgili arkadaşlarım kaç defadır 6 defa tekrar 2'ye böldüm 3 tekrar 2'ye böldüm 1 ve bunları toplayacağım şimdi yani 1 3 daha 4 6 daha 10 yapar böylelikle benim elimde 10 tane 2 olduğunu ben bulurum 13'ün içerisinde 3 4 defadır 4'ün içerisinde 3 de 1 defadır ve doğal olarak da 3'lerden kaç tane varmış 5 tane varmış yani 3 üzeri 5 dedim şimdi burayı dikkatli dinliyorsunuz benim 6'yı elde edebilmem için yani bir tane 6 elde edebilmem, elde edebilmem için bir tane 2'ye ve bir tane de 3'e ihtiyacım olduğunu biliyoruz. Ama benim elimde 3 tane 5 tane 3 ve 10 tane 2 varsa kaç tane 6 üretebilirim? Maksimum al, maksimum 5 tane üretebilirim. Çünkü 6 tane üretemeyiz. 3'lerimiz biter. 3 bittiği zaman biz de biteriz. Tamam mı? Çünkü bir daha 6 üretemeyiz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 5 tane 6 çarpanımız var. Yani o zaman n'nin en büyük doğal sayı değerini soruyorsa ben 13 faktöriyeli ancak 13 faktöriyel içerisinde 5 tane 6 olduğu için 6 üzeri 5 yazabilirim maksimum. Dolayısıyla n'nin maksimum değeri de burada 5'tir deriz. Notumuza bakalım şimdi n faktöriyel sayısının sonundaki 0 sayısı n faktöriyel sayısı içerisindeki 10 çarpanının sayısına eşittir. Ee, bu 0 sayısı için bir üstteki soruya tekrardan geri dönelim orada da bir hatırlatmaya ihtiyacımız var. Şöyle bir hatırlatma olsun. Mesela burada 6'ları bulduk ya. Yani 6'dan altı ta, kaç tane var diye bulduk ya. Burada şunu hesaplamak zorunda değildiniz örnek veriyorum. Yani 6'nın içerisindeki 2 sayısını hesaplamak zorunda değiliz. Neden? Çünkü 6'nın içerisindeki 2 ve 3 sayılarını hesaplayacaksam eğer ben. E, ve neden hesaplıyorum bunu? 6'ların adedini bulabilmek için. Buradaki 6'ların adedi mutlaka... 3'lerin adedine eşit olacaktır. Neden? Çünkü büyük olandan daha azdır. Az olan bittiği zaman ötekinin diğerleri de çöpe gider zaten. Mesela 3'lerin adedi bittikten sonra 5 tane de 2 kullandım. 5 tane 3 vardı. 5 tane 2 kullandım. 5 tane daha ekim kaldı ama onlarla hiçbir halt yiyemedim ben. 6 üretemem çünkü yanında 3 yok. 3 olmadan 2 bir anlamı yok bu soru için. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2 ve 3'ü yazdıktan sonra hangisi daha çoksa, hangisi daha azsa ki 3 daha azdır çünkü kendisi büyük 13'ün içerisinde 2 6 defa mı 13'ün içerisinde 3 4 defa direkt mesela. Dolayısıyla büyük olan çarpan adedini her zaman burada bölmek için kullanacağız, tamam mı? Dolayısıyla dolayısıyla n faktöriyel sayısının sonundaki sıfır sayısı demek. Aslına bakarsanız n faktöriyel sayısı içerisindeki 10 çarpanının adedine eşit ya. Ben 10 üretmek istiyorsam 2 ve 5'i kullanacağım. O zaman ben durmadan hangi sayıya bölmem gerekiyor? Bu e, n faktoryeldeki n'yi durmadan 5'e bölmem gerekiyor. Örnek veriyorum 23 faktöriyel sayısının sayısı için e, sonundaki sıfır sayısını merak ediyorsak onlar sevgili arkadaşlarım bir tane 2'den ve bir tane 5'ten oluşmakta. Dolayısıyla sen 23'ü 2'ye mi 5'e mi böleceksin? Tabii ki durmadan 5'e böleceksin. Yani artık bunu da kafaya şu şekilde yerleştirebilirsin sen. Ben faktöriyelli bir sayının sonunda kaç tane sıfır var bunu hesaplamak istiyorsan. ben o sayıyı durmadan 5'e bölmem gerekiyor diyebileceksin. E o zaman bölelim. 23'ün içinde 5 kaç defa? 4 defa. 4 5'e bölüyorum bu bölünmüyor. O zaman sadece bunu kullanacaksın. 4. Demek ki 23 faktöriyel sayısı için bu sayının bu sayının sondan sondan 4 basamağı 4 basamağı sıfırdır diyeceksin tamam örnek 1'e hemen bakalım ne demiş 500 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır hemen ne yapacağız 500 faktöriyel aşırı büyük bir sayı belki hani e, yani şu an bence imkansız 500 faktöriyel gibi bir sayı insan eliyle oturup hesaplamak için bence ömür yetmez arkadaşlar yani bence yetmez 500'ü biz kaça böleceğiz beşe böleceğiz 500'ün içinde 500 defa 105'e böleceğim kaç defa 20. 20'yi 5'e böleceğim. 4. 4 artık bölünmüyor. O zaman bunları toplayacağız. 100, 120, 124. Demek ki 500 faktöriyelin sonunda 124 adet 0 vardır diyeceğiz. Tamam. Bu kadar. Devam 12. soru. Şimdi iç içe olan 976 milyon tane faktöriyel var arkadaşlar. Bunlar nasıl hesaplanır? Bir de buna göz atalım. Önce tabii ne yapacağız? En içeriden başlayacağız. 2! demek ne demek arkadaşlar? 2. Yine 2! faktöriyel yine 2! E yine 2! E yine 2! E yine 2! Ve bu ikinin üzerinde bu sefer 6 var. 2 üzeri 6'nın faktüryelinden 1 çıkar demiş. Şimdi 2 üzeri 6 demek 64'tür. Demek ki 64 faktüryel eksi 1'i soruyor bize. Bu sayının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır? Şimdi burada da bir not daha yazıyorsunuz. Bu notta ise şöyle diyorsunuz. 1000 sayısını düşünelim tamam mı? 1000 sayısını düşünelim. Sonda kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. 3 tane sıfır. Ben bundan 1 çıkarırsam burası 999 gelecektir. Bu sayının sondan kaç basamağı 9? 3 tane 9 var. Çok güzel. Şimdi ee, git gelelim 20.000'i 20 düşünelim tamam mı 20.000 kaç tane sıfır var 4 tane sıfırımız var ben bundan 1 çıkarayım ne gelir 19.999 gelecektir peki bunun sondan kaç basamağı 9 yine 4 basamak 9 değil mi o zaman 4 tane 9 yazdım şimdi bu ne demek oluyor o zaman bir sayının sondan kaç basamağı sıfırsa bir 1 çıkardığım zaman o sayıdan sondan o kadar basamağı 9 olmak zorunda oluyor o halde 64 faktöriyel eksi 1 sayısının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır diye sorulmuş ya bize O zaman ben şöyle düşünürüm 64 faktöriyenin sonunda kaç tane 0 var Onu hesaplarım Cevaplı odur derim Demek ki ben 64 faktöriyenin sonundaki 0 rakamını 0 adedini merak ediyorsam Bunu durmadan 5'e böleceğim 64'ün içerisinde 5 12 defadır 12'nin içerisinde 5 2 defadır e Doğal olarak da siz gidersiniz 2 ile 12'yi toplarsınız Ve dersiniz ki 14 tane 9 rakamı vardır diyebilirsiniz artık sorumuzun cevabına. 9 rakamı vardır. Çünkü 64 faktöriyel sayısının sondan 9 rakamı 0 pardon 14 rakamı sıfırsa bir 1 çıkardığınız zaman sondan 14 rakamı da 9 olacaktır sevgili arkadaşlarım bu sayına. Ve devam ediyorum bir diğer örneğimle 13. örnek. 13. örnekte arkadaşlarım. 1 çarpı 1 faktüryel, 2 çarpı 2 faktöriyel 3 çarpı 3 faktüryel, nokta nokta nokta, n çarpı n faktüryel. Bunların her birini topladığın takdirde bizim karşımıza n artı 1 faktüryel eksi 1 gibi bir sonuç çıkıyor. Ve bu duruma göre şu sayının bu sayı a'ya eşit. Bu sayının sevgili arkadaşlarım sonunda kaç tane 9 vardır diye soruluyor. Şimdi formüle uyarlayarak bunu yapacak olursak, bakın formüle uyarlıyoruz sadece. 1'den 12'ye kadar yazmış. Bak 1, 2, 3 başlangıcı hep aynı. Şuradaki sonundaki 12 çarpı 12 faktöriyel demek aslında şu demek. Yani n çarpı n faktöriyel demek. Demek ki n burada kaçmış? 12'ymiş. E benim formülüm ne diyordu? n artı 1 faktöriyel eksi, eksi, eksi, 1 demiyor muydu? E evet hocam. n'imiz kaçtı? 12. Demek ki 12 artı 1, 13. 13 faktöriyel eksi 1'den bahsediyor. Bunun sonunda kaç tane 9 olduğunu bulmak için ben ne yapıyordum? 13'ü 5'e bölüyordum çünkü 13 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır varsa 13 faktöriyel bir sayısının sonunda o kadar 9 vardır diyorum. Tamam mı? Dolayısıyla da 13'ü 5'e böldüğünüz takdirde 2 defa vardır diyoruz. Başka da olmadığını gördüğümüze göre demek ki bu sayının sondan sondan 2 basamağı iki basamağı 9'dur diyoruz arkadaşlar. Anlaştık. Ve devam 14. soru. 66! bölü 8 üzeri n sayısının bir tam sayı olduğu bilindiğine göre he bak bu soru bu soru sanki başka bir soruya daha benziyor arkadaşlar ne dersiniz şöyle diyelim mi yukarı bir çıkalım yukarı bir çıkalım e, bu soru sevgili arkadaşlar şu soruya biraz benziyor 13! bölü 6, 6 üzeri n sayısını tam sayı yapan neyinin en büyük doğal sayısı falan diyor de bu soruya benziyor biz bu soruyu elde etmek için ne yapmıştık? Şuradaki 6'ları nasıl elde edebileceğimizi düşünmüştük. 6 elde edebilmek için 2 ve 3'e ihtiyacımız vardı. Şimdi ise aşağı doğru iniyorum gençler. Aşağı doğru indiğim takdirde de Soruya bakıyoruz ve Diyor ki bize 66! bölü 8 üzeri n sayısının Bir tam sayı olduğu biliniyormuş N'nin alabileceği en büyük tam sayı değil. Soru yine aynı ama bu sefer Mantalitesi farklı Neden bunun mantalitesi farklı biliyor musunuz Çünkü 8'i elde etmek için Hangi asallara ihtiyacınız var diye düşündüğünüz zaman Sadece 2'ye ihtiyacınız var Neden biliyor musunuz Çünkü 8 2 çarpı 2 çarpı 2'dir Az önce 6. 2 çarpı 3'tü Dolayısıyla 2 tane asala ihtiyacım vardı Ama şimdi tek bir asala ihtiyacım var O da 2 Ama 3 tane 2'yi yan yana çarpmamız gerekiyor ki 8 elde edebilelim O halde arkadaşlarım Biz yapmamız gereken şey şu Bize 2'ler lazım Dolayısıyla 66'yı ben durmadan Ama durmadan 2'ye böleceğim Taktik aynı Şimdi 66'yı 2'ye bölerseniz 33 gelir Bunu 2'ye böldüğünüz takdirde 16 gelir Bunu 2'ye bölerseniz 8 bunu 2'ye bölerseniz 4 Bunu 2'ye bölerseniz 2 Ve bunu 2'ye bölerseniz 1 gelecektir Şimdi bunları toplama zamanı 1 2 daha 3 4 daha 7 8 daha 15 15 16 daha 31 31 33 daha 64 yapar Demek ki 2 üzeri 64'müş arkadaşlar Yani 64 tane 2 çarpanın var benim 2 çarpanın Var bunu sizde yazın arkadaşlar tamam mı 64 tane 2 çarpanımız var ama Bana 2'ler de lazım değil ki. Bana 8'ler lazım Peki bu 8'leri elde etmek için ne altyazacağız Şöyle yapacağız bak şimdi 8 elde etmek için kaç tane 2'ye ihtiyacımız vardı 3 tane Her 3 tane 2 bir tane 8 yapıyor demektir bu O zaman ben 64 tane 2'den Kaç tane 8 elde edebilirim Direkt 64'ü giderim 3'e bölerim çünkü her 3 tane 2, bir tane 8 yapıyordu. 64'ü 3'e böldüğünüz takdirde sevgili arkadaşlarım, bizim elimize 21 gelecektir. 63 çıkar 1. Bak bir tane, bir tane 3'ün, bir tane 2'nin artması benim için önemli değil. Sonuç olarak ben bu ikileri 64 tane 2'yi üçerli üçerli gruplarsam 21 tane grup oluşturuyor. Her bir üçlü grup bana bir tane 8 verdiğine göre bak 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yaptı? 8. 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yaptı? 8. 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yaptı? 8. Böyle böyle üçerli gruplardan 21 tane varsa 21 tane de 8'im vardır. Ve 21 tane 8'in yan yana çarpılması demek arkadaşlarım 8 üzeri 21 demektir. Ve bu da 8 üzerine eşit olacaksa işte burada n'nin en büyük değeri en büyük tam sayı değeri 21'dir diyeceğiz. Tamam Valla mis gibi tertemiz oldu. Şimdi sağ üst tarafa doğru çıkalım. 15. örneğimize bakalım. 5, 10, 15, nokta nokta nokta, 75, 80 aritmetik e, dizisinin tüm terimlerinin çarpımının sonunda kaç tane 0 vardır? Sondan kaç basamağı 0'dır? Bu soruyu da yine şu şekilde düşüneceğiz. Hani Bunun bir versiyonu vardı. Yine bir önceki sayfalarda 2x4x6x8 diye. 5 sevgili arkadaşlarım 5 kere 1'dir 10 5 kere 2'dir 15 5 kere 3'tür. çarpı nokta nokta nokta çarpı 80 dediğimiz sayıda 5 kere 16'dır şimdi burada 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı en son 16'ya kadar götürürsek bu 16 faktöriyelin ta kendisidir çarpı bunun yanı sıra 1'den 16'ya kadar 16 tane sayı var her birinin yanında da bir tane 5 olduğuna göre 16 tane de 5'in çarpımı var. Yani 5 üzeri 16'dır diyeceğiz biz buraya. Şimdi sondan kaç basamağı 0'dır diyor ya. Ben şunun sondan kaç basamağı 0'dır e, bunu bulmam gerekiyor. Bunun sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulabilmek için de ne yapmam gerekiyor arkadaşlarım? 16'yı tutup 5'e bölmem gerekiyor. Yalnız dikkat edin. Burada bir de 5 üzeri 16'mız var. O zaman... Ben 16'nın içerisinde kaç tane 10 çarpanı vardır bunu bulabilmek için? Bunu bulabilmek için. Ben sevgili arkadaşlarım buradaki yine 10 sayısı 2 ve 5'ten oluştuğu için 16'yı hem 2'ye böleyim 16'yı hem de 5'e böleyim durmadan. Hadi yapalım bu işlemi. 16'yı 2'ye böldüm 8, 8'i 2'ye böldüm 4, 4'ü 2'ye böldüm 2 ve 2'yi 2'ye böldüm 1. Yani totalde 1, 2, 4 daha 7, 8 daha 15. Yani 15 tane 2 çarpanım varmış. Tamam? 5'ten kaç tane var? 16'yı 5'e böldüm. 3 3 tane var. 3 artık 5'e bölünmüyor. 5 üzeri 3 bir de yanında 5 üzeri 16 var. Şimdi 15 tane ikimiz var ve hop 19 tane de 5'imiz var. Acaba kaç tane 10 üretebilirim? Şimdi her bir tane 2'den ve bir tane 5'ten hop bir tane 10 üretebiliyorsak 15 tane 2 ve 19 tane 5 varsa maksimum maksimum 15 tane 10 üretebilirim. Çünkü 2'lerden 15 tane var. Yani ben bu ikileri tükettiğim zaman ayrı bir yerde tekrardan bir 2 olmadığı için 10 üretemem artık. Dolayısıyla benim 15 tane 10 çarpanım varsa sondan da sevgili arkadaşlarım 15 basamam, 15 basamam 0'dır diye bilirim. Anlaştık? Ve son sorumuz 16. soru. Şu kısmı sildim ve devam ediyorum. E sayısı 55 faktöriyel 5 faktöriyel olduğuna göre E sayısının sondan 4 basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Bir kere 55 faktöriyelin sondan da o 4 basamağını falan bir bulalım ki 0'dır. Ama biz yine de şöyle gösterelim. 55'i 5'e böldüğünüz 11. 11'i 5'e böldüğünüz 2. Demek ki sondan hop 13 basamak 0. Yani şu şekilde geliyor arkadaşlarım. Şöyle sondan bilmem kaç basamak sıfır Buradan da bu şekilde devam ediyor bu sayı Bu sayı 55 faktöriyel Ve ben bundan 5 faktöriyeli 5 faktöriyel kaçtı 120 idi bundan bunu çıkaracağım Tamam Bu da ne 5 faktöriyel bundan bunu çıkarıyoruz Şimdi Son 4 basamağı soruluyordu değil mi Sıfırdan sıfır çıktı sıfır zaten E sıfırdan 2 çıkmaz Yana gidip bir onluk almam şart Fakat yanda da yok o 10'dan o 10'dan o 10'dan o 10'dan alacak. Ve en son getirip şu 10 olduğu zaman buna bir tane verecek. ondan 2 çıktı 8. Burada kaç kaldı 9? 9'dan 1 çıktı. E yine 8. E burası kaçtı? Yine 9 olmuştu. Demek ki burası da 9 artık. Geri kalanı da 9 hatta şu şekilde. Ve arkadaşlarım son 4 basamak sorulmuştu. Şunlar mı? İşte bunların toplamı. 9 artı 8 artı 8 artı 0. 16 9 9'da toplam 25 yapar. Bu da son sorumuzun. Cevabıydı. Evet, gençler yaklaşık 50 dakikalık falan bir ders oldu. Ders arasında muhabbetimizi de ettik, sohbetimizi de ettik. Keyifli bir ders oldu. Ben keyif almış derken, umarım sen de keyif almışsındır, eğlenmişsindir diyelim. Ve bu dersin testinde artık görüşelim, tamam mı? Seni uğurluyorum arkadaşlar. Evet. Diğer teste görüşürüz. Videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.